Norullah, bugün biraz benlik kavramını konuşacağız seninle hı hı. hemen gidelim istiyorum konuya zaten geç kaldık evet. benliğin tanımı nedir tam bir tanımı yapılabilir mi diye başlamak istiyorum Evet selamlar arkadaşlar kendimi tanıtmaya gerek yok sanırım ikinci defa oluyor bu programımız evet. şimdi tanım yaparken ben geçen programda da bahsetmiştim biraz kavramlara e, takılıyorum bazen tanım ne demek biraz ondan bahsederek girmek istiyorum. E, tanım biliyorsunuz tanıdığınız şeyin tanımını yapabilirsiniz yani bildiğiniz şeyin sınırlarını gördüğünüz şeyin tanımını yapabilirsiniz. Bunun biraz e, mesela İngilizce de definition diye geçiyor. Biraz köküne baktığınızda definition orada bir fin kelimesi görülüyor fin son demek arkadaşlar. Zaten Türkçe'de de var final diyoruz mesela ya da İngilizce'de finish diyoruz bir şeyin bitmesi sonu Kökü definisyona yani e, Latince kadar gidiyor Şu anlamı çıkarabiliyoruz buradan tanım yapmamız için bir şeyin sonunu görmemiz gerekiyor sınırını bilmemiz gerekiyor Ya yani ben bir şeye sandalye demek istiyorsam Onun altını üstünü göreceğim ki sandalye diyeyim Ucu bucağı olmayan bir cisme isim koyamıyorum mesela O şekilde düşünebilirsiniz Tanım yapabilmek için de e, soyut bir ifade bile olsa bu. Sınırlarını belli ederek bunu e, anlatmamız lazım. Tabii ki burada e, eskiler farklı bir şey söylemişler. Bu arada kamerayla alakalı bir şey gelmiş. Düzeltmeye çalışayım. Şöyle daha mı iyi? Şimdi daha iyi oldu, evet. Evet, Peki. daha iyi oldu. E, bizimkiler Bizimkilerde demiş ki, e, ''Efradını cami, ayarını mani olsun.'' Yani söyleyeceğiniz tanım kavram kendine has özellikleri kesinlikle barındırsın ne varsa ve kendine has olmayan bütün özellikleri de dışlısın tanım dediğimiz şey aslında böyle olmalı e, diye bizimkiler çok daha güzel bir çerçeve çizmiş Benlikle alakalı birçok tanım var tıpkı kişilikle kimlikle alakalı yapılan tanımlar gibi e, Tabii ki bunlar hep biraz daha felsefeden kaynaklanıyor bu kadar e, farklı tanım yapılması ben biraz daha sosyal psikoloji içerisinden bakacağım olaya. Sosyal psikolojide özellikle Franzoen'in kitabını ben kendim takip ediyorum. İsteyenler kitabına da bakabilirler. Benley'i kendi davranışları üzerinde düşünen, sembol kullanan sosyal bir oluşumdur diye açıklıyor. Şimdi bu kullandığı üç ifadede aslında bir derya yani kendi üzerine düşünen, sembol kullanan, ve sosyal bir oluşum olan yani benlik olabilmesi için hani dedik ya efradını cami olması lazım bu üçü kesinlikle olması lazım kişi bir kendi davranışları üzerine düşünebilecek birisi olması lazım sembol kullanması gerekiyor bunun için artı sosyal bir oluşum Yani ben tek başına ben olamıyor sosyal bir oluşum oluyor bunları sırayla biraz ele almak istiyorum benliği daha iyi anlayabilmek için tanımlayabiliyoruz it... yani benliği ben e açıkçası bu soruyu sorarken benlik çok tanımlanamaz bir şeymiş gibi geldiği için sordum. Yani evet isimlendirmek başka bir şey. Çok da güzel açıkladın ama tanımlan tanımlamak zor gibi gelmişti bana. Evet heyecanla bekliyorum. Enteresan bir yaklaşım oldu. Yani e, şöyle ki tanım yapmak tabii ki çok e, ciddi bir iş. Ben burada kendi tanımımı kullanmadığım için rahat hissediyorum kendimi. <gülüyor> Referans veriyorum. Hani Franzoen'in bir tanımı bu. Sosyal psikolojide daha doğrusu psikolojinin kendi içerisinde e, değişken olarak bir ifadeyi kullanabilmeniz için tam sınırlarını belli etmeniz lazım. Yani çünkü biz deneysel çalışmalar yapıyoruz. Yani benliğin ne olduğunu ya da atıyorum benlik saygısının ne olduğunu tanımlayamazsak biz onun üzerine bir ölçek de yapamayız. Ve böylece insanlara uygulayamayız, çalışma yapamayız falan. Mesela Rosenberg'in benlik saygısı ölçeği vardır e, çok fazla bilinen psikolojide kendi davranışları üzerine düşünen dedik Mesela ilk buraya biraz odaklanalım Efradını cami olması buradan kaynaklanıyor kendi davranışları üzerine düşünmenin ilk şartı nedir mesela insanlar şu an ne düşünüyor e, muhtemelen ilk akla gelen şey şu olacak birincisi benliğin olabilmesi için farkındalık gerekiyor benim farkında olman gerekiyor ki kendi davranışların üzerine düşünebilesin yani buradan direkt şu anlamı çıkarabiliyoruz. Buradaki tanımda aslında farkındalık da yer alıyor. Farkındalık olmadan bir benden bahsedemiyoruz. Mesela şöyle sorulur ya, hayvanların benliği var mıdır? Aslında bunu sormamıza gerek yok. Hayvanların farkındalığı var mıdır? Önce bu soruyu sorarak daha işe yarar bir cevap bulabiliriz aslında. Bu yönüyle farkındalık çok önemli. Bu noktayı bazen atlayabiliyoruz ama benlik... Ee, bir de yaşlara bakıldığında, hangi yaştan itibaren insanda oluşuyor, bununla alakalı çalışmalar da var. Genelde 18 ay diye söylenir. Yani 18 ay ve üstünde benlik dediğimiz şey oluşuyor. Bununla yani, alakalı Yani evet. o zaman öz farkındalık dediğimiz şey doğuştan evet, 16... gelmiyor, öyle mi? Tabii, benlik de doğuştan gelmiyor. Sosyal bir oluşumdur. İşte üçüncü bahsettiği kavram da o. Hmm. Sonradan oluşan bir şeydir benlik. 18 aya kadar olan çocuklara deneyler yapıyorlar. Bu meşhur bir deneydir. E, burunların üstüne kırmızı bir nokta koyup aynanın önüne getiriyorlar. Acaba kendi burunlarında olan aynayı fark edecekler mi? Bir farkındalık çalışması aslında. 18 aydan küçük çocuklar fark edemiyorlar. Oradaki bebeğin başka bir bebek olduğunu düşünüyorlar. E, dolayısıyla sanki orada başka biri var. O ben değilmişim gibi. Bunu hayvanlara da yapıyorlar. Bazı maymun türlerinde farkındalığın olduğu görülüyor Hatta bazı balinalarda falan da bu görülüyor yani bazı hayvanlarda da bunlardan bahsedebiliyoruz bu önemli bir çalışma insan benliğinin sonradan geliştiğine dair önemli bir deney önemli bir araştırma bu İkincisi, sembol kullanma dedik sembol kullanma sosyal psikolojide tabi birçok açıklaması var ama ben biraz daha onu kapsayıcı bir şekilde ele alıyorum İnsan öğrenirken bilişsel gelişim sürecinde, özellikle Piaget'in de vurguladığı kısımlara bakarsak, soyut işlemler, somut işlemler, motor gibi bazı gelişim evrelerinden geçiyor. Ve burada insan öğrenirken dille değil, sembolle öğreniyor en başta. Yani hatta bazen denir ya, dil olmasaydı nasıl düşünürdük acaba? Çünkü düşüncelerimiz de dille gerçekleşiyor. Ya ana diliniz neyse aslında o dil üzerine düşünüyorsunuz. Peki dil olmasaydı nasıl düşünürdük muhtemelen e, tabi bu da yine tartışmalı sembollerle düşünürdük diyenler var e, burada sembol kullanmanın önemi e, neden e, ciddi az önce bahsettiğim tanım yapabilme problemini sembolle aşabiliyoruz yani tanım yapamadığımız şeyleri belli bir sembol koyarak onu belli bir işlem içerisine koyabiliyoruz matematikteki gibi kök eksi bir bir açıklaması yok ama biz ona kare deyip işleme tabi tutabiliyoruz ya da çocukken Tanrı dediğimiz şeyi kavrayamadığımız için sakallı bir amca olarak düşünüyoruz bir sembol kullanıyoruz Aslında benlik Aslında bu öğrenme sürecinde semboller kullanarak gelişen bir o sosyal bir oluşum bir yönü de işte sosyal oluşum yine tekrarlamış olacağım ama diğerleriyle beraber var olan bir oluşum, benlik Tek başına var olmuyor. Diğerlerine ihtiyacımız var bu konuda. Yani ötekinin tamamladığı bir şey. Zaten Yunt da aynı şeyi söylüyor. Küçük çocuklar kendi personaları yoktur. Anne ve babalarının personalarını yansıtır der. Tabii o arada personayı maske anlamında biraz daha kullanıyor. Ama küçük çocuk benim ne olduğunu bilmediği için. Ee, bir ayrım da yapamıyor burada. 18 aylıktan sonra farkındalıkla beraber benlik oluşmaya başlıyor. Peki araya gireceğim. Unutmadan sormak istiyorum. 18 aylık bebek bekledin. Şimdi bu terrible children dediğimiz dönem o 2 yaş döneminde o farkındalık başladığı için mi? işte kendisini artık anneden ayrıştırmaya başladığı için mi çocukta bir öfke evet. e, krizi yaşanıyor? Yani, yani, tek yapmaya, yani kendi benliğini ortaya koymak istiyor ama gücü yok. O gücü hı hı. olmadığı için de kendi içinde bir öfke yaratıyor olabilir mi? Evet, evet. Yani böyle bir yorum var. Bu ergenlerde de var. Yani ergen Aynen. çocuklar da yine aynı şekilde kendi benliğini hala tam olarak hissedemediği için ama böyle bir ihtiyacı da olduğu için hala anne baba müdahaleleri onun benliğine bir müdahale gibi algılanıyor ve öfke olarak bunu yansıtıyor dışarıya. Böyle bir yorum var, evet. Peki... Ee, ben sözünü kestim ama başka bir konuya geçmeden bu farkındalık konusuyla ilgili, bu öz farkındalıkla öz bilinç arasındaki farkı merak ediyorum. Tamam, ona değineyim, sonra şeye döneyim, benlik ayrımlarına döneyim. Şimdi öz farkındalık ve öz bilinç tabi karıştırılıyor birbirine. Evet. Birisi self awareness, birisi self consciousness. Self awareness bir e, durumsal bir şey, yani hatta İngilizce'de de şöyle denir: self awareness is a state. Self-consciousness is a trait diye böyle bir cümlesi de vardır ee, popüler. Self-awareness yani öz farkındalık durumsal bir şey. O anki durumla alakalı farkındalığınız. Öz bilinç ise bu bir kişilik özelliği aslında. Yani zaten sizde bu düzey sabit bir şekilde, düzenli bir şekilde var. Yani farkındalık oranınız durumsal olarak değişmiyor. Ee, bazı çalışmalarda durumsal farkındalığı arttırmaya çalışıyorlar. Mesela evet, o öz farkındalık, öz bilinci oluşturan bir şey. Evet, evet. Aslında öz bilincin pratiksel uygulaması bir yerde. Ama bir kişilik özelliği değil öz farkındalık. Öz bilinç, kişilik özelliği. Anladım, tamam. Buradan şeye döneyim biraz. Benliği sosyal psikolojide nasıl ele alıyorlar? E, sosyal psikolojide temelde iki e, bakış açısıyla ele alıyorlar benliği. E, William James'le... George Herbert Mead sosyal psikolojide bu ikisi. Birisi farkındalığın nesnesi olarak ben diye ele alıyor. Yani nesne olarak ele alıyor ki buna e, İngilizce'de I diyor. Yani benim karşılığı olan I. Bir taraftan da George Herbert Matt e, farkındalığın öznesi olarak benden bahsediyor. Yani me. Hani Türkçe çevirdiğinizde ben gibi algılanabilir ama ben şöyle çeviriyorum. I e, sözcüğüne e, ben diyorum mi sözcüğüne kendim diyorum yani ben ve kendim gibi bir ayrılma oluşuyor Peki bu ayrım ne birisi farkındalığın nesnesi olan ben yani dışarıdan e, beni gördükleri şekilde böyle algıladığım ben dışarıdan görünen ben aslında benim algıladığım dışarıdan görünen, görünen. Ben ya da görünmek istediğim halim mi e, yok istediğim değil ya yani şu an Müke abla beni nasıl görüyor hmm. bu düşüncem nesnel benlik ee, dışarıdan göründüğüm ben yani bana diyorlar ki uzun boylusun bu nesnel bir benlik ama ben kendimi kısa boylu hissediyorum bu işte kendim oluyor öznel ee, evet öznel olan oluyor mi dediği yani biraz daha duygusal tarafı kendini değerlendirici tarafı oluyor yani nasıl göründüğünle nasıl hissettiğin arasındaki fark Evet temelde böyle diyebiliriz yani bu iki ana dalla başlıyor Aslında bütün ayrım burada tabi insanın kendiyle alakalı özellikle ay e, dediğimiz yani ben üzerine kullandığı bütün ifadeler değerlendirmeler onun self konseptini oluşturuyor Buna da işte benlik konsepti diyoruz yani bütün işte uzun kısayım şöyleyim böyleyim dediği bütün sıfatları birleştirdiğinde bir konsept haline getiriyor bunu buna benlik konsepti diyoruz bu benlik konseptini kişi Yargılamaya başladığında, değerlendirmeye başladığında işte orada da benlik saygısı oluşuyor. Yani benim oluştuğu bir küme var. O kümeyi ben değerlendirmeye başladığımda o benim benlik saygımı belirliyor. Çok fena. Yani bu biraz yapısal bir şey. Daha net anlaşılır diye böyle yapısal anlattım. Yani benim nasıl göründüğüm e, fizyolojik yapım, anladığım kadarını söylüyorum Nurullah. Evet. söylüyorum. Benim... Evet. Benim öz saygımı belirleyen dışsal faktörler yani. Her şey yani sadece şey. bu değil. Yani evet, benim e, mesleğim, bununla... işim, görüşüm, hayat içerisinde nasıl göründüğüm benim öz saygımı belirleyen faktörler. Evet evet. evet. Bununla alakalı güzel bir şey de var. Hatta e, bu konuşmada dinleyenlere de e, uygulayabileceğimiz bir şey. Hani uygulama olsun diye. İki tane, üç tane şey de getirdim. Terapi teknikleri içerisinde de kullanılıyor bu. Harika. Twenty statements denilen bir e, ben üzerine yapılan bir çalışma var. Burada Türkçesini alayım. Türkçesini alayım. E, 20 ifade aslında Türkçesi de. E, burada 20 tane cümle yazmanızı istiyorum. Hatta dinleyenler bunu kendileri de uygulayabilirler. Benle başlayan... 20 tane cümle. Hiçbir sınır yok bakın. Oraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Yani ben akıllıyım, ben uzunum, ben Türk'üm, ben Müslümanım. İstediğinizi yazabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa yazabiliriz. Evet. 20 tane. Tamam. Evet. Ve i̇lk aklınıza ne geliyorsa onu birinci cümle yapın. Sonra ikinci cümle. Üçüncü cümle. Bu 20 cümleyi bitirdikten sonra 4 e, ana başlık altında bunu değerlendiriyorlar. Birincisi <gülüyor> fiziksel ben. ikincisi e, sosyal ben. Üçüncüsü psikolojik, dördüncüsü de global diye. Yani ben... Ginişsel, evet, sosyal, evet. psikolojik ve global ben. Evet, evet. Ee, mesela fiziksel ben de, ben uzunum yazdıysam bu fiziksel demektir. Ben kısayım, ben kiloluyum, ben zayıfım. Bunlar fiziksel beni gösteriyor. Ee, ben öğretmenim, ben babayım, ben ağabeyim dediğinizde sosyal beni gösteriyor. Tabii. Ee, bir diğeri... Psikolojik ben, mesela ben öfkeliyim, ben aşığım, ben akıllıyım, zekiyim, biraz daha psikolojinize yönelikse psikolojik ben diye adlandırabiliriz. Bir diğeri ise global, ben insanım, ben Türk'üm, daha böyle evrensel. Şimdi bu 20 tane ben 1950'li yıllarda ve 60'lı yıllarda Amerikalı öğrencilere uyguluyorlar. Daha çok fiziksel ben ön planda oluyor. Ama 70'li yıllarda uyguluyorlar, daha çok sosyal ben ön planda oluyor. Yani yıllar içerisinde bu çok değişiyor. Mesela bunu dinleyenler kendine uygulayabilirler. En başta 20 tane benle alakalı ne geliyorsa akıllarına bunu bir yazsınlar. Daha sonra işte fiziksel, psikolojik, e, sosyal ve global diye ayırabilirler. Tamam, Acaba ayırdık, hangi... ayırdık diyelim, yani mesela ben yaptım ve sosyal ben çok ağırlıklı çıktı. Bu bana ne anlatıyor? Evet tam oraya gelecektim. Burada bir denge olması gerekiyor yine yani araştırma yapan kişilere göre hem sosyal hem psikolojik hem global şekilde insan kendini dikkat ederseniz 20 tane var ve 4 alan var. 5-5-5 diye onları ayırırsanız bu aslında sizin tam dengede olduğunuzu gösteriyor. Aşağı yukarı 1-2 oynayabilir problem yok ama 10 tanesini fiziksel özelliğiniz üzerine yazdıysanız bu sizinle alakalı çok fazla ipucu veriyor. Demek ki fiziğinizle alakalı tanımlıyorsunuz kendinizi. Hani az önce sordun ya abla, ben, benlik saygısı nasıl oluşuyor diye. İşte bu ifadelerle oluşuyor. Fiziksel olarak mı benlik saygısını oluşturuyor, psikolojik olarak mı oluşturuyor, global olarak mı oluşturuyor? Peki. Bunlar aslında bir terapi tekniği bir yerde de insan tanıma adına. Ha, o zaman bu 10 e, tanesi de sosyal ben çıkıyorsa eğer bu bir, beni bir patolojiye götürüyor mu? Patoloji diyemeyiz. Kendini nasıl tanımladığınla alakalı biraz. Yani e, çalışmayla... Ya sadece fiziksel ben olarak tanımlıyorsam kendimi bu sağlıklı bir şey değil. Onu anladım. Yani değil sağlıklı mi? bir şey olmayabilir. Aslında kesin bir şey söylemek yine uygun değil. Bu aslında bir değerlendirme ölçeği, Teşhis ya da tanı koyma için değil. Ha, ilişkili çalışmalar yapılmış mı bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla. E, bu sadece bir tanıma üzerine. Yani kişi kendi benliğini, benlik konseptini daha çok neyle doldurmuş? Psikolojik özellikleriyle mi, fiziksel özellikleriyle mi, sosyal özellikleriyle mi e, terapiste bilgi veren bir ölçek. Anladım. Kişi kendini tanımak adına bunu kendi de uygulayabilir. Güzel. Basit bir şey. o güzel. Yüzden. Çok güzel oldu bu. Uygulayacağım. <gülüyor> e, bunun dışında soru yoksa devam edebilirim ben. Bir, bir, bir, benlik saygısı dediğin için bir şey sormak istiyorum. Benlik saygısı ve kendini engelleme arasında bir ilişki var mı? Ha e, şöyle diyebiliriz kendini engelleme sosyal psikolojide Self Handicapping diye geçiyor Self Sabotaj da var e, Ufak bir nüans var aralarında ama Self Handicapping şöyle bir şey Şimdi Yarın sınavınız var diyelim e, Çok önemli bir sınav Sınavı geçebilme ya da geçememe gibi kaygılarınız var Arkadaşlarınız da akşam sizi partiye çağırıyor Normalde ders çalışmanız lazım e, kişi burada self handicapping yapabiliyor yani partiye gidiyor ders çalışmıyor Çünkü sınava girdiği zaman e, sınavdan düşük alabileceğini düşünüyorsa burada kaçıp kendine bir engel yaratarak partiye gidiyor daha sonra bu çocuğa diyorsunuz ki ya sınavdan düşük aldın kendi öz saygısını korumak adına kendine engel koyduğunu ifade edebiliyor orada diyor ki ya ben e, gitmeseydim partiye sınavdan iyi alabilirdim Böyle bir ihtimal iyi alabilme kapısı bırakıyor kendine. Bu yönüyle e, aralarında bir etkileşim var. Self e, şey, benlik saygısıyla e, kendini engelleme e, hissi, hep İngilizler'i geliyor aklıma. Bu ikisi arasında böyle bir etkileşim var. İngiliz eğitimin dertleri bunlar işte. Maalesef. maalesef. Bazen bu... Türkçelerini bulamıyorum zaten. <gülüyor> maalesef. Ee, peki bu es öz saygıyla özgüven arasındaki ilişki ne? Şöyle özgüven temelde bir şeyi yaparı yapabilme becerisine sahip olduğunuza dair var olan inancınız aslında. Özgüven. Yani ben piyano çalabilirim ya da çalamam. Bu özgüveninizi gösteriyor. Ama ben çıkıp orada piyano çalarken insanlara kötü görünürsem işte kısa olduğum için dalga geçerlerse bu benlik saygınızı gösteriyor. Yani, yani bu aslında öznel bir şey gibi anlıyorum özgüveni. Özgüven. Evet evet, evet, evet. Öz, daha öz, öznel, öz saygı doğru. daha nesnel. Evet, öz saygı çünkü diğerlerine bakarak belirliyorsunuz. Değerlendiriyorsunuz. Yani dışarıdan görünen nurullahı değerlendiriyorum ben. Kendimi değil, öz saygıyı belirlerken, uzun boylu olduğum zaman dışarıdan bana bunu söylüyorlar. Uzun boylusun sen. Yakışıklısın sen diyorlar. Bu artık benim benlik saygımı besleyen bir şey oluyor. Hı -hı. Böyle Yok bir fark sen, var. Bu iki ayrımın böyle olması çok e, değişik geldi bana yani Çünkü özgüven Evet içinin zenginliği ile alakalı kendinle alakalı ama özsaygıyı da besleyen bir şey olması gerekiyor diye düşünüyordum ben yani hatta Hı. ikisini çok yan yana koyduğum iki kavramdı ya Tabii ki ikisi birbirini destekliyor Yani şu anlamda bir şey becereceğinize dair var olan inancınız Tabii ki benlik saygınızı da besliyor arada etkileşim yok demiyorum ama temel bir fark var işte birisi tamamen biraz daha beceriye dayalı bir tanesi de değerlendirmeye dayalı. Self konsepti e, yani benlik konseptini değerlendirdiğiniz bir alan. Not veriyorsunuz kendinize. Yani ve bu notu toplum gözünden veriyorsunuz. Kendi içinizden değil. Piyano çalıp çalamadığınızı kendiniz biliyorsunuz zaten. Toplum bunu söylemiyor. Aa evet piyano çalabiliyorsun demiyor. Biliyorsanız biliyorsunuzdur ve kendinize güveniniz oluşur. Ama toplum size e, ya sen kısa boylusun diyebilir. Siz uzun boylu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Toplum size kısa boylu kısa boylu diyorsa öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Anladım. Peki. Öz belirliyor. Tamam devam Başka. edebilirsin. Ben seni çok böldüm. Var bir sürü sorun var da çok böldüğüm için e, susmak isterim şu an. E, şimdi öz farkındalık olayı önemli. Öz farkındalık biliyorsunuz mindfulness falan çok fazla artık e, terapilerde yer alıyor e, çalışmalarda hep gösteriliyor çok fazla faydası var gerçekten ama bazen her şeyin çözümüymüş gibi gösteriliyor bu da çok yanlış e, mindfulness eğitimlerini ben kesinlikle destekliyorum ama her şeyin de çözümü değil yani sokaklarda sarımsak satıp 72 derde deva e, diyorlar ya mesela o tarz bir pazarlama yapılması hoş değil e, aksi takdirde hani bu zaten işe yarayan güzel olan bir şey kötü göstermeye de yol açıyor Bu iyi bir şey yani biz bunu terapilerde de kullanmak istiyoruz ama bu kadar her şeyin çözümü burada mesela EMDR terapisi de yine öyle her şeyin çözümünü EMDR'da göstermek yanlış terapi teknikleri kendi içerisinde belli alanlarla çalışabiliyor işe yarayabiliyor bu ayrımları yapmak gerekiyor Çünkü neden her şeye deva değil farkındalık her zaman iyi bir şey değil Çünkü yani her zaman iyi bir şey olsaydı muhtemelen insan evrimi öz farkındalığı e, en üst düzeyde insan bedeninde var eden bir mekanizmaya dönüşebilirdi. Madem farkındalık bu kadar iyi bir şey neden bu kadar dikkatimiz dağınık? Neden daha fazla dikkat eksikliğiyle problemleriyle uğraşıyoruz? Neden farkındalık bu kadar gelişmemiş? Çünkü problemli bir şey farkındalık birçok noktada. Bunlara bir örnek vermek istiyorum. Doğadasınız bir avcıyla karşılaştınız. Öz farkındalığınız yüksekse hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü tamamen kendi hislerinize odaklanırsınız. Ya ben ne yapıyorum şu an, ne hissediyorum? Evet nefesim biraz yavaşladı. Evet şu an vücudum soğuyor. Bunları düşünürseniz kaçamazsınız. Yani bazı yerlerde farkındalığı kapatır beyin, otomatik beyne devreder sistemi. Otomatik beyin çok daha sağlıklı yürütür doğada insanın yapacağı işleri. Modern hayatta tabii ki biraz daha bu dengeler değişmiş durumda ama insan beyni hala bu farkındalığı çoğu zaman bastırır. Korktuğu zaman farkındalığı bastırır. Stres yükseldiğinde farkındalık düşmeye başlar. Biz şimdi niye farkındalığı vurguluyoruz? Çünkü gereksiz yere çok fazla stres oluyoruz artık. Çok fazla stres yaratan şey var etrafımızda. Bu da farkındalığımızı çok fazla düşürüyor. Biz de farkındalığı dengelemeye çalışıyoruz aslında. Maksimum düzeye çıkarmıyoruz. Yine belli bir dengeye çıkarıyoruz. Tıpkı stresin de belli bir dengede olması gerektiği gibi. Yani tamamen stresi yok etmiyoruz. Stres iyi bir şey. Kaygı iyi bir şey. Yani kaygıyı biz yok etmiyoruz ki. Belli bir seviyeye indiriyoruz evet. onu. Evet. Belli atıyoruz. derecede. Belli derecede ise evet. evet çok iyi bir şey. Evet. Yani biz aslında o günlük telaşımız detayların içinde kaybolduğumuz zaman öz farkındalığımızı geliştirdiğimizde o biraz daha büyük resmi görerek aslında bir nefes alma çalışması yapıyoruz öz farkındalık çalışmalarıyla değil mi? Evet, evet kesinlikle yani burada da yine denge önemli ya yani hep denge kelimesine kavramına geliyoruz bir de şöyle bir durum daha var bu yapılan çalışmalarla sabit öz farkındalık çok fazla olduğu zaman da e, insanı depresif yapıyor çok fazla kendi hisleriniz ve duygularınız üzerine düşünmeye başlıyorsunuz depresyondaki olan danışanlarıma mesela ben kendim de gözlemliyorum Kendiyle alakalı sürekli bir değerlendirme içerisinde, ya ben kesin e, yanlış yaptım, şöyle yapmamalıydım. Bir yıl önceki olayı, ruminasyon dediğimiz bir şey bu da, aynı problemi kafasında çevirir, çevirir, çevirir bu işte aşırı farkındalıktan da olabilir. E, tabii öz farkındalık bu. Yine farkındalık ve öz farkındalığı da ayırmak lazım. E, bu da iyi bir şey değil işte. Yani insanı depresif yapabiliyor. Peki bu denge ideal benlik diye bir şey oluşturuyor mu Nurullah? İdeal benlik evet. diye bir kavram var mı? Evet. Yani ideal benlik de bizim için ideal olan şey. Yani buna self-discrepancy deniyor. Türkçeye <gülüyor> nasıl diyor? İdeal evet. benlik. gibi bir <gülüyor> şey aslında, self-discrepancy. Şimdi benlikle alakalı birçok model var. Yani Winnicott'ın da var. Sahte benlik, gerçek benlik diyor. İşte transaksiyonel analizde ebeveyn benlik, çocuksu benlik, yetişki <gülüyor> ben, yetişkin benliği falan. Bir çok model var burada self-discrepancy yaklaşımıyla kişide bir ideal benlik olduğu ve bir asıl benlik olduğu inancı var hani burada Jung da böyle bir şey söylüyor persona diyor ve asıl ben diyor ee, ideal ben kendimizi görmek istediğimiz gelmek istediğimiz yer Hı. ama asıl ben ise şu an bulunduğumuz yer yani asıl Nurullah kim ve e, onu koymak istediğim yer neresi yani Nurullah şu an psikolog. Ne olmak istiyorum? İşte profesör olmak istiyorum falan. Şuralara gelmek istiyorum. Bu da benim ideal benliğim. Patoloji çalışmalarında bu önemli. İdeal benlikle, asıl benlik arasındaki boşluk ne kadar fazlaysa o kadar nevrotikleştiriyor insanı. Bu da bir uygulama olabilir dinleyenlere. Oturup bir kağıda asıl beni yazın. Yani ben asıl nurullahı yazacağım. Karşısına O cümlelerin tam karşısına ideal nurullah ne yapardı? Bunları yazacağım. Yani Nurullah şu an videoda, işte şöyle başladı videoya. İdeal Nurullah şöyle başlardı gibi. Hani örnek olsun diye söylüyorum. Ve bu ikisi arasındaki ayrıma bakın. Çok fazla fark varsa muhakkak sizi daha depresif yapıyor. Davranışsal olarak mı yazacağız bunu? Yani... Davranışsal, hissel mesela şöyle de diyebilirsiniz. Ya her şeyi kafama takıyorum. Takmamam ha. lazım. Bu davranışsal değil, biraz daha e, duygusal, bilişsel bir olay. E, her türlü yazabilirsiniz yani burada da yine serbestsiniz. Bu da yine terapilerde genelde danışanlardan istenen bir şeydir. Asıl benlikle ideal benlik cümlelerini yazarlar ve aradaki kıyasa bakarız. Bazen bazı insanlar ideal benliği o kadar yukarıya çıkarır ki ve oraya ulaşamaz. Bu da bir self-sabotajdır aslında. Ulaşamayacağı hedefler koyar kendine. Self-sabotaj kendini sabote eden bir sistem haline gelir insan psikolojisi. Hedef çok yüksektir. Yani hiç ders çalışmamıştır, işte boğaz içini kazanayım falan demiştir. Sınava girip düşük almıştır ve bu onun onu çok fazla üzmeye başlamıştır mesela. Ee, bu işte self-sabotaj dediğimiz olay. Kendi kendine bir şekilde engel yaratıyorsun ve bu ideal benlikle, asıl benlik işte burada önemli bir rol oynuyor. Bunu yazabilir dinleyenler, aradaki farka bakabilir ya da etrafındaki insanlara bunu uygulayabilir. Bir benlik daha var sosyal psikolojide. Ben, out self diye geçiyor. Yani melimalılar toplumun istediği benlik. Olmalıyım. Yani Nurullah işte 30 yaşına geldi. Evlenmeli. İşte şu okula girmeli. Şu işi kazanmalı. Bu melimalılar da bir benlik oluşturuyor. Asıl benlik var. Melimalının ortaya koyduğu bir benlik var. Bir de ideal benlik var. İdeal, yani benlik, var, o ideal benlik... ideal benliği oluşturan melimalıların olduğunu düşünüyorum ben daha ziyade. Işte. Evet, e, tam onu söylüyordum. İdeal benliği bazen bu melimalılar oluşturuyor, bazen oluşturmuyor. İşte oluşturmadığı noktada kişinin daha toplum dışı ve bireysel bir yaşayışa sahip olduğunu görebiliyorsunuz. İşte şizoid kişilik bozukluğu mesela. Tamamen kendi idealleri vardır. Çünkü toplumun umurunda değildir. Toplumla beraber hareket etmeyi de sevmez. Tek başına yaşamayı ister gibi gibi patolojiye e, yol açan... O o, orada da bir denge olması gerekiyor. Evet, tabii ki. Yani toplumun beklentileri de önemlidir insan psikolojisi için. O beklentiler de karşılanmalı. Yani 35-40 yaşına geldiniz, bir kadınsınız, evlenmediniz. Bu sizde bir baskı oluşturur. Kendi ideal benliğinizde evlenmek yoksa bile toplumun öyle bir beklentisi oluştuğu için kendinizi kötü hissedersiniz zaman zaman. Bundan kaçamazsınız. Çünkü siz toplumsal bir varlıksınız. Ya toplumdan dışlayacaksınız kendinizi, ya toplum bu toplumsal yükü taşımak için uğraşacaksınız o zaman biraz bu önce pardon. verdiğim egzersizi yaparken bunun farkında olmak çok güzel olabilir yani o ideal benlik e, maddelerine yazdığımız e, kriterlerin acaba melimalı mı olup olmadığını bakmamız da faydalı olabilir Evet evet bu iki uygulama e, önemli kişinin kendini tanıması adına bazen Hani e, hep sorarlar kendimi bulmak için ne yapmalıyım Ben de hep şey diyorum Başkalarının içine gitmelisin, başkalarının içinde yaşamalısın. Kendini bulmak, diğerlerinin içinde yer almaktır çünkü. Kendim dediğin şey, kendime dair konuştuğun her ifade kıyastan ibarettir. Ben uzun boyluyum dediğin an, diğer insanlarla kıyaslayarak bunu söylersin. O yüzden kendini bulmak isteyenler, sosyal ilgi içerisinde olmak e, e, olması gereken kişilerdir. Kendimi bu, bulamıyorum, bulmak istiyorum diye soran insanlara, ee, bir cevap niteliğinde olsun diye söyledim ee, burada değinmek istediğim bir nokta daha var onu da atlamayayım ee, self-regulation dediğimiz bir şey daha var öz kontrol ee, öz kontrol içinde öz farkındalık önemlidir yani kişinin kendini kontrol etmesi de farkındalıkla başlıyor yani farkındalık sadece belli bir işlevi yok birçok noktada e, öncelik durumunda öz kontrol irade İrademizi kontrol etmenin de temelinde yine e, farkındalık yatıyor. Farkında olmadığınız şeyi yönetemiyorsunuz çünkü. E, bu da önemli bir noktaydı. Bunu da atlamamış olayım. Bu, bu çok önemli bence de. Evet. Peki, e, kimlik, kişilik, rol ve benlik arasındaki farklar neler? E, şimdi kimlik, kişilik, rol ve ben mi dedik? Evet, e, ben şimdi kimlik. şöyle başlayayım. Ben Beni biraz tanımladık. Kendi üzerine düşünen, sembol kullanan, sosyal bir oluşum. Kişilik aslında bu benim, yine sosyal psikolojide bir ayrım, private self, public self diyorlar. Yani öz benlik ve biraz daha toplumsal benlik. Kişilik aslında biraz böyle toplumsal benliği gösteren bir şey. Kişilik tanımı itibariyle e, sizin diğer insanlardan ayıran özellikleriniz aslında. Yani persona, personality'den geliyor, persona maske demek. İnsanlar içerisinde kullandığınız maske kişilik özellikleriniz anlamında bu noktada benlikten ayrılıyor. Kimlik toplumun size verdiği e, isimlendirme, sıfatlar diyebiliriz mesela e, öğretmen kimliği, baba olma yani bir babalık kimliğiniz var bir yerde. Buradaki rol de e, o kimliğin gerektirdiği davranışı sergileme yani babasını öğretmensiniz öğretmen kimliğiniz var. İde öğretmen gibi davranıyorsanız rolünüzü yerine getiriyorsunuz. ya yani bu noktada kimlik ve rol e, birisi sıfatken birisi daha davranışsal bir şey. Böyle peki, bir ayrım var. Başladım bilmiyorum. Bir ben var, bir benden içeri diyor Yunus Emre. <gülüyor> Şimdi konuyu <gülüyor> bambaşka bir yere götürüyorum. Yani ben mi? psikolojideki benle bu e, tasavvufta geçen ben arasındaki fark. Yani ego, nefs e, psikolojide karşılığı nasıl oradaki beni nasıl tanımlıyor Aslında basitçe ben de kendim yani Yunus Emre'nin dediği şeyden ben onu anlıyorum yani bir ben var bende benden içeri dediği Ben kendim oluyor ama dışarıdan beni gördüğünüz ben ise ben dediğim şey oluşuyor yani nesnel olan ben oluyor ama içinde öznel bir ben daha var ee, biraz bunu yansıtıyor Aynısı. gibi evet. E, nefs aslında benim karşılığı değil tam olarak. Yani ruh gibi, yani psikolojideki karşılığını söylemeye çalışıyorum. Ego değil e, Mesela Mesela yani Freudian bakarsanız biraz daha idi temsil eden, idi ve süper ego'yu temsil eden bir e, şey nefs. E, ama psikolojide nefsin direkt karşılığı aslında yani çalışmalar içerisinde belki sufi psikolojisinde falan ele alınıyor. Yani sosyal psikolojide nefsin direkt karşılığı şu an belki aklına gelmedi ama pek kullanılmıyor. Yani burada bilinç kavramını kullanıyorlar. Öz bilinç gibi ya da bilinç kavramını kullanıyorlar. Hani belki nefis buralarda işin içine girebiliyor. Tasavvuftaki nefis biraz daha kötülüğü insana emreden, hayatın kötü yanını gösteren, bir yanıyla varsa psikanalizdeki ide karşılık gelebilir direkt olarak. Evet, tam olarak ya, bu, şey aslında. Bu id evet. arasındaki farkı soruyorum. Evet, ya da Jung'un gölgesi. Jung'un kullandığı arketip, gölge arketipi de yine bu anlamda nefse denk gelebilir. Süperego aslında insanın vicdani tarafı. Yani kurallar, yasaklar, kanunlar biraz daha buraya yönelir. Hani nefsle direkt bir ilişkisi yok ama idle ile nefsin Aynı anlamda taşıdığı noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında iradeyi temsil ediyor tam olarak. E, şeyde, tasavvufta. Süper ego dediğin şey. Ha ego. Evet. Evet, yani şimdi alanları göre değişiyor. Jung'da ego ve ben farklı şeyler. Jung'taki ego şu anlama geliyor. Bir damıtma sistemi ego. Ee, yani gelen bilgiyi bilince mi, bilinç dışına mı ileteceğiz? Bunu ayarlayan şey ego. Freud'taki ego, e, dengeleme sistemi, süper ego ile idin isteklerini e, orta noktada buluşturan bir uzlaşma sağlayan bir mekanizma. Yani farklı bakış açılarından ancak yorumlayabiliriz. Tek bir bakış açısı yok. Ama temelde, psikolojide ego aslında benim karşılığı bir yerde. Yani ego, mesela egoist olma falan denir ya, egoist olma kötü bir şey değildir. İnsanın kendini düşünmesi doğal bir şeydir. Bunun aşırı olması kötü bir şeydir aslında. Ya ego kötü bir kelime değil. Hani egon, senin egon var. Ya egon olmasa yaşayamazsın zaten. Ego böyle bir şey. Ee, karıştırılmasın diye hani bu örneği verdim. Ee, yani yani... gördüğüm şu, bütün hayatımızdaki işte biraz önce anlattığın kimlik, kişilik ve rollerimiz aslında o benimizi ortaya çıkak, çıkarmaya hizmet ediyor gibi düşünüyorum ben. Evet. Hepsi benlik konseptinde işte. Yani kimliğiniz, rolleriniz, kişiliğiniz bunların hepsini topladığımız kümeye benlik konsepti diyoruz. İşte bu konsepti değerlendirmeye başladığınızda bu sizin benlik saygınızı oluşturuyor. Bunun için de ilk şart farkındalık. Farkındalık olmadan benlik olmuyor. Ee, daha sonra benlik konsepti oluşmadan öz saygı dediğimiz şey oluşmuyor falan. Böyle bir zincirleme var. Peki. Peki. Ee, yavaş yavaş sorulara geçelim mi bayağı bir soru olur. gitti çünkü olur tabii ki bu arada bir uygulamadan daha bahsedebilirim bir çalışma geldi olur. aklıma evet. özgüvenle alakalı ee, kişilerin kendi özgüvenini arttırmasıyla alakalı bir çalışma Aslında ben ilk okuduğumda biraz tuhaf gelmişti ama gerçekten işe de yarıyor insanlar genelde mesela bir konuşma yaptık yapacağı sırada ayna karşısında kendini biraz daha cesaretlendirir ya. Yani e, yapabilirim, başarabilirim falan diyorlar ya. E, çalışmalar gösteriyor ki burada birincil değil, üçüncü şahıstan konuşmak lazım. Yani ben aynanın karşısına geçtiğim zaman Nurullah yapabilirsin dediğim zaman bu daha çok etki ediyor çalışmalara göre. E, daha yapabilirsin çok... den ziyade Nurullah zaten harika yapıyorsun. Nasıl? E, yani üçüncü şahıs koyabiliriz başına sonunu nasıl getirirseniz artık Çünkü başkası söylüyormuş gibi bir etkide yaratıyor ya yani ben söylüyorum ama diyorum ki ya Nurullah sen ne kadar başarılı bir adamsın falan diyorum sanki başkası söylüyormuş gibi bir etki yaratıyor beyinde O yüzden özgüveni destekliyor ama Nurullah kendi kendine diyor ki ben başarabilirim ben yapabilirim bu o kadar etkilemiyor çok öyle bir gene yani, yani özsaygıya geldi yani evet, o dışarıdan onun dışarıdan aldığın onay var ya Öz saygıyı evet. yani Kendine Tabii. de dışarıdan söylediğinde o senin özgüvenini etkileyen bir faktör oluyor. Kesinlikle. Öz kabul diyor buna da. Yani kabul edilme isteği. Her zaman var içimizde. Sosyal olduğumuz için. Peki. Çok güzeldi. <gülüyor> Gerçekten Nurullah hocamın boyunu merak ettim diyor birisi. <gülüyor> 1.75 Evet. <gülüyor> <gülüyor> Selcan diyor ki hakaret ve küfre maruz kaldığımızda bu travmadan nasıl kurtuluruz 12 gündür ruh gibi dolaşıyorum şimdi hakaret ve küfre maruz kaldığınızda bu bir travma yaratır diyemeyiz sizde böyle bir şeye sebep olduysa bunun başka sebepleri var yani e, biz terapilerde bunu hep kullanıyoruz insanlar bazen düşünceleri duyguları özümsüyorlar yani o düşünceymiş gibi yaşayabiliyorlar bazıları o düşünceyi bir tık dışarıda tutuyor yani ben şu an heyecanlıyım mesela, kendime şöyle demiyorum, ya çok heyecanlıyım demiyorum, içimde bir heyecan duygusu var diyorum. Bakın bana ait değilmiş gibi düşünüyorum. Yani siz o küfrü, o hakareti size aitmiş gibi hissettiğiniz an üzülmeye, depresifleşmeye başlayabilirsiniz. Ama Bu biraz tamam... önce söylediğin o saygıyı hani dışarıdan gelen sesin ne kadar önemli olduğunu söyledin Öz saygıda şimdi dışarıdan da bir hakaret Hı. geldi ya yani olumlamayı dışarıdan yapıyorsan o ne kadar etkiliyse o hakaretin de o kadar büyük bir etkisinin olması çok normal değil mi Tabii tabii etkisi olabilir yani etkisi yok demiyorum ama bunu e, hani bu etkiyi kırabiliyor kişi bu tekniği kullanarak yani düşünceleri duyguları hakareti ona ait bir şey değilmiş gibi düşünerek bunu aşabiliyor. Örneğin şöyle düşünün, şimdi hangi takımısınız bu arada Müge abla? Futbol takımını tutuyor musun? Ben şimdi Beşiktaş'la alakalı kötü bir şey söylediğim an sizin zorunuza gidecek bu. Ama Fenerbahçe'yle alakalı söylediğimde bu sizi etkilemeyecek. İkisi de takım ve ikisiyle de fiziksel hiçbir alakanız yok. Ama siz Beşiktaş'ı benliğinizden bir parça gibi görüyorsunuz artık. O sizin bir kimliğinizin parçası, ben'in bir parçası, ben'lik konseptinde yer alıyor. O yüzden ben Beşiktaş'a laf attığımda siz sinirleniyorsunuz. Halbuki sizinle alakalı bir şey demiyorum. İşte bu noktada siz ya ben Beşiktaş değilim ki. Beşiktaş'a laf geldiğinde ben niye bu kadar üzülüyorum? Deyip bu düşünceyi biraz daha dışarıda tutarsanız o zaman daha mutlu yaşayabiliyorsunuz. Bu aslında bir yaşam tarzı haline geliyor. Biz terapilerde bunun bir yaşam tarzı olması için uğraşıyoruz. Yani çok... sana, sana söylenden senin şahsına... Söylenilen o hakareti hiçbir şekilde kendi üstüne almamak bir yöntem. Öyle evet umursamama Evet kesinlikle. Kafaya takmama sanatı falan da diyorlar ya böyle. Hatta bir kitap da var sanırım öyle. Ya tabii bunu yani, böyle söyleyince çok kolay da yapabilmek çok zor. Tabii yapabilmek zor ama e, yani gerçekten adında... özgüvenin çok sağlam olması lazım ki sana dışarıdan gelen hiçbir şey seni etkilemesin. Ee, öz saygının daha çok. Özgüven değil de öz saygı burada daha önemli. Yani bazen kişiler özgüvenli olmayabilir çok fazla ama öz saygısı yüksektir ve mutlu yaşar. Yani bir şeyi becerebildiğine inanmaz ama öz saygısı da yüksektir. Böyle insanlar da olabilir yani. Ben hani bunu bu... anlayamıyorum. Ben bunu gerçekten yani seninle bilahare tekrar bir konuşmak istiyorum. Yani öz saygı, öz güven olmadan öz saygı nasıl oluşur? Yani o kadar altı boş geliyor ki bana çünkü dışarıdan söylenilenlerle ben öz saygım var olabilir ama içeride biliyorum ki beceriksizin tekiyim. Yani bu bak yani e, işte kendini hiçbir zaman de. yeterli görmemesi evet onun gelişimi için gereklidir. Bu çok gereklidir. Yetersiz hissetmek başka bir şey ama özgüvensiz olmak başka bir şey. Yani o yetersizlik zaten özgüvene götürür seni. Hep hep çalışırsın konuyla ilgili çünkü. Hı hı hı. Ya doğru evet. tabii ki. Aralarında kesin bir ilişki var. Hani şu anlamda söylemiyorum. Evet. Kişinin kendine özgüveni yok derken eee kendi için özgüven anlamına gelen ifadeler farklı. Yani insanlar için ders çalışıp başarmak bir özgüvense, e, onun için değil ve bu dolayısıyla öz saygısını yüksek tutuyor onun. Ya yani özgüven. Bu senin al değerlerinle alakalı bir şey o zaman. Evet, evet, senin değerlerinle alakalı. Anladım. Ya yani bu senin için ne özgüvenin olduğunu gösteriyor. Tamam. Çok iyi bir... oldu. <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Kafaya takmıştım onu. Çok güzel oldu. Ee, Betül diyor ki, insan kendisini yargılama ya da içsel edeneğinin olumsuz konuşmasına nasıl engel olabilir? Aslında bu iki soru aynı şey. Yani bunlar tamamen e, yani soru cevap şeklinde giden şeyler değil arkadaşlar. Psikolojik süreçler tamamen ara inançlara bağlı ilerleyebiliyor. Ara inanç ne demek? Mesela ana inançlar ve ara inançlar diye bilişsel davranışçı terapide bir başlık var ana inanç şudur kiloluyum ee, ve zayıflamam gerekiyor kilolu olmak kötü bir şeydir bu ana inancımız bir de ara inançlar oluyor bunların farkında olmuyoruz kilolu olduğumuz için mesela okula gitmiyoruz ama biz bunun farkında değiliz ve diyoruz ki ya okuldaki arkadaşlarımı sevmiyorum derslerden hoşlanmıyorum bu işleri e, beceremiyorum Başka bir şeylerle yorumluyoruz bunun farkında bile değiliz ama Sırf kilomuz var diye aslında okula gitmiyoruz Bu ara inanç işte terapilerde bu ortaya çıkıyor Yani o kadar çok ara inanç var ki Kişi yaptığı eylemin daha doğrusu yapmadığı şeyi Sebebini o ara inançta bulduğu an inancını değiştirerek o davranışı değiştirebiliyor Yani canlı yayına çıkmayan bir insan Sorduğunuzda niye çıkmıyorsun diyorsunuz mesela Diyor ki ya çok heyecanlanıyorum falan. Halbuki kendini çirkin buluyor. Bunun farkında bile değil. Ara inançlar işte bunlar. E, bu gibi birçok şey var yani terapide. O yüzden hiçbir zaman bu sorulara tam bir cevap verilemez arkadaşlar. Hani anlıyorum sizleri de ama bu e, değerlendirme seansları en az 3 seans sürüyor. Yani ben bir insanı 3 saat dinliyorum ve haftada 1 saat olmak üzere dinliyorum ki aynı duygulanımla dinlemeyeyim diye. Çünkü haftaya onun duygulanımı değişebilir. Ondan sonraki hafta da değişebilir. Az ama sürekli bir tanıma yöntemi uyguluyoruz. Bazen o kadar farklı şeyler söyleyebiliyor ki danışanlar. Bir hafta bambaşka biri, bir hafta bambaşka biri oluyor. Ama ben bunun farkındayım ve değişebileceğini, bana daha sonra kendini açacağını biliyorum. Çünkü ilk seanslarda kişiler kendini açmayabiliyor. Korkularından çekindiği için, bana güvenmediği için falan falan. Böyle terapotik ilişkiyi kuran yöntemler de var. O yüzden bu soruların cevapları kesinlikle uzun süreli bir değerlendirme gerektiriyor. Peki, çok teşekkürler. Kulay ee, diyor ki, niye kendimizi kabul etmede zorlanıyoruz? <gülüyor> evet, yine e, tam bir cevabı yok ama. Ya yani kendimizi kabul etmede. Kabul etmek ne demek mesela? Ya ben terapide olsam önce bunu bir sorarım. Sizin için kabul etmekle benim için kabul etmek farklı şeyler. Bir tane örnek yapalım yine uygulama üzerinden. Sorularınıza cevap vermiyorum ama neden vermediğimi de açıklamaya çalışıyorum. Şimdi 9 yaşındasınız, tamam mı? Bayram vakti. Dayınıza gidiyorsunuz, elini öptünüz. Dayınız size ne kadar para verirse, ona cömert dersiniz. Herkes bir düşünsün şimdi. 9 yaşındasınız. Şu an dayınızın yanındasınız. Bayram günü size ne kadar para verirse dayınız için cömert sıfatını kullanırsınız. Ya mesela Müge abla ne geliyor aklına fiyat olarak? Ne kadar verse cömert dersin. 500 lira verse cömert derim. Mesela benim için 200 lira bu. Yani anlayabili anlatabiliyor muyum? Sizin için cömertle benim için cömert aslında farklı şeylermiş. Yani kavramlar, insanlar arası iletişimsizlik bundan kaynaklanıyor. Sizin için kendini kabul etmekle, benim için kendini, kendimi kabul etmek çok farklı şeyler olabilir. Cömert tabiri üzerinden 500 tane farklı fiyat alabiliriz yani şurada yorumlara bakarsak. 500 TL ve 200 TL. Ama ikimiz de aynı kişiye cömert dedik. Ve ben kalkıp Müge ablaya, daha doğrusu Müge abla kalkıp bana... Ya bu adam cimri dediğinde Belki de o adam 300 TL verdi Benim için cömertti belki o adam Ama Müge abla için cimri Anlatabiliyor muyum? Ama o adam benim için artık cimri oldu Neden? Bana fiyatı söylemeden cimriyi söyledi Ve ben sadece o cimri kavramıyla onu yargıladım Böyle çok fazla şey oluyor iletişim sırasında, aile içerisinde, toplum içerisinde Dolayısıyla sizin ne kastettiğinizi bilmeden bu sorulara cevap vermek çok zor yani ben kendini kabulle ilgili e, kendi tarafımdan şunu söyleyebilirim. Niye kendimizi kabul edemiyoruz? Bence işte o belki de senin benlik tanımının içerisine giriyor. O asıl benlik tanımının içerisine girecek bir şey söyleyeceğim. Fıtratımıza çok fazla uygun yaşamadığımız için kendimizi kabul ediyoruz. Çünkü onu bilmiyoruz ki. Yani onu bilsek kabul edeceğiz. Önce bilme aşamasında kabul olmuyor zaten. bir Önce bir savaşıyoruz. Ondan sonra o savaş esnasında kendimizi ne kadar öğrenebiliyorsak, ondan sonra kabul başlıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Bu tamamen e, tasavvuf bir, bir yorumdu. Ya Burada ben de yine sosyal psikolojiden bir şey geldi aklıma. Better than average effect diye bir şey var, Türkçesini söyleyeceğim. E, ortalamanın üstünde hissetme. Ya insanların hem kendini kabul durumunda, hem mutlu olma durumunda, bu his çok önemliymiş. Bunu mesela sınıflarda uyguluyorlar. Atıyorum zeka testi yapıyorlar hepsine. Sonra diyorlar ki bu sınıfın ortalaması 90. Rastgele bir çocuğu alıyorum. Diyorum ki Ahmet, sence sen bu sınıfın ortalamasının üstünde misindir? Her insan kendini toplumun ortalamasının bir tık üstünde hisseder. Böyle yaşar. Aksi takdirde daha nevrotik oluyor. Daha psikotik olabiliyor. Psikolojisi bozulabiliyor. Yani diğer insanlarla yine kıyaslama söz konusu ama ortalama hissi çok önemli. Hani ortalamaya göre benim notum fena değil. Sınavlarda da öyledir. Yani 80-90 vardır, 40'lar, 30'lar vardır. 70 alırsanız bu sizin için okey, tamamdır yani. Çünkü çok düşük alanlar da var. Tamam yüksek alanlar da var ama 70 iyi. Ama ortalama 50 ise ve siz 40 aldıysanız kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Böyle bir etki de var yani ortalamanın üstünde hissetme etkisi bu e, önemli Kendinize nasıl hissediyorsunuz Mesela bunu sorabilirsiniz kendinize size göre çevrenizdeki insanlarla kıyasladığınızda onların ortalamasını aldığınızda üstünde mi kalıyorsunuz altında mı bu his önemli kendini kabulde de e, mutlu olarak yaşamakta da tatminkarlık oranında da e, Ceyda diyor ki nefret duygusunun öz saygı veya benlikle ilişkisi nedir e, neyden nefret ama yani genel bir nefret mi kendinden nefret mi? Öz Herhalde. tiksinme diye bir şey de var çünkü kişinin kendinden tiksinmesi hmm. e, tabii ki alakalı şeyler yani yine at, aslında betirden eviriş efektin altında işlenebilir. E, ortalamaya yakın hissetmiyorsanız kendinizi ya da üstünde hissetmiyorsanız kendinizi kabul etmemeye ve nefret etmeye başlayabiliyorsunuz. Yani burada kendinden nefrete ele aldık Tabii yani başkalarından nefreti değil. Başkalarından nefret etme bir kişilik bozukluğu özelliği de olabilir. Yani o yüzden genel bir şey. Ama kendinden nefret etme, kendini ortalamaya yakın görememe daha çok. Kendini o oranda mutlu hissedememe. Hep bir adım geride hissetme. Bu nefret duygusunu en çok tetikleyen şey aslında. Ee... Berna sanıyorum. Psikoterapi gerçek benliğimizi arayışımızda bize nasıl yardımcı olabilir diye sormuş. Şimdi psikoterapi benliğimizi arama adına değil de sizde başta farkındalık yaratmayla başlar. Yani çoğu zaman problemlerin çözümü o problemleri fark etmede yatıyor. Yani bir tarlayı ekip biçiyorsunuz bir su kaynağınız var ee, ve günlerce su gelmedi mahsulleriniz kurudu öldü boşa gitti her şey. Siz gelen suyun daha önceden engellendiğini hissetseydiniz, fark etseydiniz gidip gerekli işlemleri yapıp o suyun akışını sağlayabilirdiniz. Yani bu noktada fark etmek tek başına işe yarayabiliyor. Psikoterapinin ilk amacı bu. Psiko eğitim vermek ve farkındalık oluşturmak. Bu noktada zaten kişi birçok şeyi fark ederek kendinde bir değişime, bir kişilik yolculuğuna çıkmaya başlıyor zaten. Bu yönüyle önemli. Yani benliğimizi bulmada değil de bu ara inançlar, ana inançlar, daha önce hiç düşünmediğimiz bilişsel problemlerimizin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Mesela Piaget'den bahsetmiştim. Piaget'in bilişsel gelişim basamaklarının, kişilik bozukluklarının sebepleri olduğunu gördük daha sonradan. Bir örnek vereyim. İnsanlar öğrenirken arkadaşlar kategorize ederek öğrenirler. Yani biz düşünsenize hiçbir şeyi kategorilere koyamıyoruz elma ağacıyla armut ağacı bizim için bambaşka şeyler bu sizi e, çok zor bir hayatla e, yaşamanıza sebep olacak yani öğrenemeyeceksiniz Aslında kategorizasyon olmazsa öğrenemiyorsunuz kategorize ederken de iki sistem var özümseme ve uyum diye özümseme de var olan şemaya yerleştiriyorsunuz yani ağaç şeması var armut ağacı gördüğüm zaman ağaç şemasına yerleştiriyorum ama Sokak direği gördüğüm zaman onu ağaç şemasına yerleştirmiyorum. Ayrı bir şema açıyorum. Ayrı bir kategorizasyon içerisinde ele alıyorum onu. O artık ayrı bir kategori. Direk kategorisinde o. İnsanlar bu şekilde öğreniyor. Mesela paranoid kişilik bozukluğundaki en büyük problem nedir? Aşırı genelleme. Bu insanlar bilişsel gelişim sürecinde muhtemelen işte bu farklı kategoriyi oluşturamıyorlar. Bir insan onlara ee, yalan söyledi mi? Bütün insanlar yalancı oluyor hemen. Çünkü uyum problemi yaşıyor. Uyum mekanizması işlemiyor. Kategorizasyon yaparken bu şeman, şemanın bu özelliğini kullanamıyor. Daha çok elimde sadece ağaç şeması var. Gördüğüm her şeye ağaç diyorum. Yani şişe görüyorum ağaç diyorum. Direkt görüyorum ağaç diyorum. Paranoid kişilik bozukluğu böyle bir şey. Genelliyor hemen. Bütün insanlar yalan söyler. Bütün insanlar... Ee, insanlara güvenemem bütün insanlar güvensizdir hemen böyle bir genellemeye gidiyor paranoid kişilik bozukluğu ya da mesela e, zihin teröristin teorisi diye bir şey var theory of mind bu genelde işte bir buçuk iki yaşlarında e, oluşan bir şey nesnenin sürekliliği yani bebeklerde mesela e, bir top olsun o topu başka bir nesnenin arkasına koyduğunuz zaman topun yok olduğunu düşünüyor bebek zihin teorisi gelişmediğinde ama zihin teorisi geliştiği zaman nesnelerin sürekliliğini daha iyi kavrayabiliyor. Yani topu siz şişenin arkasına koyduğunuz zaman o topun yok olmadığını, şişenin arkasında olduğunu biliyor. Ama borderline kişilik bozukluğuna dikkat edin. Ufacık ifadelerimizden hemen terk edileceğini düşünüyor. Ve terk edilmek ölüm korkusuna eşdeğer onlar için. O yüzden bir psikopat gibi davranabiliyorlar terk edilmeyle tehdit edildiklerinde. Çünkü terk edildiği an... Siz yok oluyorsunuz onun için. Bununla alakalı hatta ben YouTube kanalımda bir video yapmıştım. Borderline kişilik bozukluğu. Orada bu kişilik bozukluğuna sahip bir kadın mülakatta bahsediyor bundan. Diyor ki markette mesela bile yakınlarımdan birini kaybedersem çığlık atmaya başlıyorum diyor. Yok olduğunu düşünüyor onların. Bilisayar gelişim sürecinde böyle gerilikler yaşadığımızda birçok problem yaşıyoruz. Mesela yine aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Soyut işlemler ve somut işlemler dönemlerinden bahsediyor yine Piaget. Somut işlemler döneminde bir çocuğa soyut kavramları anlatamazsınız. Yani matematik soyut bir e, bilimdir ama e, mesela toplama işlemi bahset, toplama işleminden bahsettiğinizde 6 ceviz artı 3 ceviz somut şeylerle söylersiniz. 11 yaş ve üstüne artık soyut ifadeler kullanırsınız. 9'dan 7 çıktı kaç kaldı? Bir daha yani 9 kalem 7 kalem demezsiniz. Ama şöyle bir durum var, bu dönemlerde bazı insanların işte soyut bilişsel gelişimi geri kalabiliyor. Her ne kadar çok fazla yansıtmasa da etrafına, iletişimde bu çok belli olabiliyor. Bazı insanlar diyor ki mesela, ya ben anlamadım bana bir daha anlat. Ş şunu net bir şekilde söyler misin? Özellikle erkekler daha çok zorlanıyor bu konularda. Muhtemelen kadınların soyut işlem yeteneği daha iyi. Ee, ya bir net bir şey söyle anlamıyorum falan diye böyle bir isyanı oluyor bazen erkeklerin Bunlar çok önemli somut örneklerle Örne anlatmak gerekiyor Evet mesela e, Sinan hocanın da katıldığı bizzat bilimsel tartışmalar vardır ya evrim mesela evrim tartışması Evrim direkt cebinizden çıkarıp gösterebileceğiniz bir şey olmadığı için Somut bir şey olmadığı için Biraz soyut bir tarafı var insanların zihninde aslında soyut değil bilimsel bir şey ama bilimsel metotları bilmeyen insanlar için soyut bir şey o ve soyut bir şeyi kabullenmek istemiyor insanlar bu da muhtemelen bilişsel dönemlerle alakalı diye düşünüyorum mesela Tanrı tartışmaları Tanrı vardır ya da yoktur bu tartışmaları yapan insanların soyut işlemler döneminde ve somut işlemler dönemindeki bilişsel gelişimleri önemli Çünkü onun için Tanrı ne demek o Tanrı'ya ne kadar somut bir şey atfediyor yani hala Tanrı onun için sakallı bir amca olabilir. Biz konuşuyoruz Tanrı var yok diye ama onun için Tanrı ne demek? Hiç bunu sormuyoruz. Direkt belli bir kavram üzerinden konuşuyoruz. Tıpkı şey gibi Ya şimdi cömert nedir üzerinden konuşmaya başlarsak aslında cömert kavramını ikimiz de farklı anlıyormuşuz. Bunu görmüş oluyoruz. Birçok bilimsel tartışmada felsefi tartışmada böyle bir şey göz ardı ediliyor maalesef. Hani bu noktaya bence önem gösterilmeli. Sadece bilgi rolü oynamıyor. Bilgi artık çok kolay ulaşılabilen bir şey. Bilişsel gelişim bu noktada çok önemli. Ve terapilerde e, iyi terapistler bu noktalara da dikkat ediyor. Yani sizin korkularınız, e, mesela borderline'sa kişi bunu direkt görebiliyorsunuz. Peki sizi terk ederse ne olur diyorsunuz? Öfkeleniyor, sinirleniyor. Bunu e, ifade, vücut diliyle gösteriyor size söylemese bile. Ve buradan anlıyorsunuz, bilişsel gelişimde bir problem olabilir gibi gibi. Peki, son, daha... son soruyu soruyorum. Ee, çok soru var ama vaktimiz kalmadı. Ee, öz saygının aşırılığı narsisliğe doğru gider mi diye sormuş. Ee, nars, narsistlerde öz saygı ve özgüven e, aşırıdır zaten ama e, aşırı olması problem değil dengesiz olması problem düzensiz olması problem yani narsistlerde özgüven çok ama bu düzenli bir özgüven değil yani zaman zaman düşük hissediyorlar öz özgüvenlerinin daha düşük olduklarını hissettikleri için sürekli bunu doğrulama adına bir şeyler yapıyorlar üste çıkma çabası üstünlük kompleksi yine Adler'in söylediği bir üstünlük kompleksi görüyoruz narsistler düzenli olması yani ben gene aynı yere geliyorum yani gerçekten özgüveni olan insanın üstünlük kompleksine nasıl girdiğini ben gene anlayamıyorum düzensiz özgüven yani bu özgüven yani düzensiz bir duygulanım düşünün mesela ee, yine Borderline'da da böyledir. Bir saat çok mutludur, bir saat öfkelidir. Ee, burada düzenli ve düzensiz olması önemli bizim için duyguların. Ve biz onları düzenlemeye çalışıyoruz. Ee, düzensizlik olduğu zaman problem yaşıyor kişiler hayatlarında. Özgüven de böyle e, narsistler için. Bazen özgüvenli hissediyorlar, bazen hissetmiyorlar. Yani bu tamamen anlık e, değişebilen bir şey. Yani o aşırı onay beklentisi, devamlı o e, alkış beklentisi zaten devamlı özgüvenli olan bir insanın ihtiyacı olan bir şey değil. Zaten onu oradan anlayabiliyoruz. Doğru değil mi? Evet. Yani evet. Öyle bir şey Ama ihtiyaç zaman... duymaz zaten. Evet. İşte ihtiyaç duyduğu anlarda o denge düzensizlik yaşanıyor onların zihninde. Yani o an düşüyor öz saygısı, özgüveni onun için. Kendini öyle değerlendiriyor o an ve öyle bir tepki gösteriyor. Yani duygularımız hislerimiz kendimizi değerlendirmemiz bunlar her zaman düzenli devam etmiyor bazı insanlarda nevrotik insanlarda böyle düzensiz bir seyir var ki daha ilerisi işte kişilik bozuklukları peki Nurullahcığım gene zaman aktı gitti çok güzeldi çok fazla evet. soru var evet. arkadaşlar NEA psikolojiyi lütfen takip edin ee, Nurullah izinle söylemek istiyorum DM'den soruları sorabilirler mi arkadaşlar raplamadığımız yani, çok rahatsız. soru var çünkü evet. E, Nea hı hı. Psikoloji'yi takipten sonra oradan DM'den yazabilirsiniz. Nea Psikolojinin YouTube kanalını mutlaka takip edin derim. Çok zengin, çok güzel içerikler. Çok çok teşekkür ederim Norula. E, evet, bir ben... aksilik olmazsa haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.